Başladı maceramız. Şimdi Eğlence Parkı'na gidiyoruz. Ee... bir jungle, orman. ormanda biz şimdi tip yapacağız. Çeşitli saçmalıklar var. Bu da dolmuşumuzun müziği ve ortamı. Dolmuş kopuyor. Bunlar müziği çok seviyor ama müzikten pek bir şey anlaşılmıyor genelde. Özellikle vokalleri mınye mınye diye geliyor. <gülüyor> evet şu anda burada da güzel bir kurbağa var. Flying anlamına geldik. Burası bir jungle yani bakarsanız bayağı şey zaten ormanlı mı ormanlı yani. Evet böyle bir girişi var. Esepsyon heyecan var mı Eda? Çok iyi, çok iyi. İlk defa böyle bir zipline zip Bir yani. Macera parkına geldik. Yemek de veriyorlar şöyle. Ah, ismini almışlar. Oraya. Evet. Evet şu an başladı giydirmeye. Gördüğünüz gibi, hazırlıklar 10 numara 5 yıldız gidiyor. Kaptanımız bu. Şu an turumuza başladık. Yavaş yavaş. Benim kıyafetlerim çok güzel. Aynen. Hadi bakalım. İlk yürüyüşümüze başladık. Bak hafif tepeye tırmanacağız şimdi. Yavaş yavaş yürüyoruz. Bayağı jungle ya. ne dos? Çıkmaya çalışıyorum. Al, bir bana. Al, bir bana. Al, bir Ne? Ne? Ne? Ne? Nasıl? Çok sektirin. Ona asılmaya çalışmayan çok güzel. seni zaten kaldırıyor değil mi? Ama anlık oturunca <gülüyor> ben tık yapıyor. <gülüyor> evet. Aman bu çoğlan. Hadi başarılak. Tamam. Tamam. Tamam. Vuhuu! <laughs> big, boy's coming here. Stop. <laughs> let's go. go. go. go. It. Ah, let's go. <Okay>. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okay ครับ bir okay. çocuk havaya kalktı. E. Ee? Hepsi bağırıyor bir <gülüyor> drone <öyledir>, bir drone. Ya. Sanki Ha. <gülüyor> Eğer düşersen çok acır yani. <gülüyor> Askım long geldi. Evet ya daha hazır. Let's go. Bye bye. <gülüyor> gidiyor ya. Oh <gülüyor> <Don't worry, brother>. yeah. <gülüyor> okay. okay. Ready. Open your <gülüyor> <laughs> yeah! <laughs> you can fly today. Open your hand, look like a chicken fly. Chicken fly? Chicken fly? Yeah, chicken can fly okay. today. Yes. Over okay, here, brother. One, two, three. Let's go! Jump! Let's go! <laughs> Ler! Tamam, let's go. Zaten çöp. Çöp. Let's go. Ler! çekiyor musun sen? Çekiyorum, çekiyorum. Çok sinir basıyor. <gülüyor> Değil mi? Adem burada yasla yürüyemez. Karşı bak fotoğrafı çekiyoruz. Şey yaslıyor beni. Aha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> uh. Evet ilk aşama çok zevkliydi ha. Çok güzeldi. Zevkliydi. Ah. <gülüyor> Hadi bak. Hakikaten lan o ne öyle. Geliyor. Bir. No, no, no, no, no, open your hand, open your hand, open your hand, yes, <laughs> okay. yes, it's down, one, two, three, go, woo, <laughs> ah, kiss me, let go, let go, oh my god, why you kiss me, oh, I tell my mom you kiss Thank me, you. <laughs> oh no, brother, don't kiss me, oh no, please, let's kick him down, <laughs> Akamdan geldi ya. Namusuz. Bana da Don't shaking my friend. No! Don't shaking please. I'm shaking the tree. yapıyor ha? Şu anda. One, one, two, two, two, two, two. Ne yapıyor? Gideyim. No, no, my friend, no! Oh my God! Oh, please, buddy, <laughs> be careful, my friend. You're one shaking. I'm not saying I'm scared. BB on the way. I want to go to the toilet. There's one, two, three, go! Let's go, Ah! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Buraya han. çok salak ya. ya. Ah! Thank you. I'm sorry, I'm sorry.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 Kesim tahtasına çıkıyor her ha. Yok ya Gel bakalım hadi. Come on. Hayır. İyi. Oh my <gülüyor> <Yeah>. god. <gülüyor> <gülüyor> oh, sao <it's> so sao. <gülüyor> <gülüyor> Come on insa inside is more brother Çok sallanıyor ya Thank you brother so Oh my god <laughs> I won't shake your body Oh my god Are you hot? Leg of Scissor Ya Hey <laughs> ยังไงไม่รู้ชูนิ้วกลางอย่างเดียว <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> salladılar vallahi. <Gülüyor> Leg up! <gülüyor> Leg up! Aaa! Ah, don't kick me, thank you so much. Don't <gülüyor> kick me. Up. Let's go. Know, oh, it's okay. <sharp> <mi, now>. going, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> it's going. Koşuyor işte. kick me this moment. Adam'a bak lan maymun gibi kendi kendini indirdi. down. Bak, down. Oh my god, sexy bum. Oh my god, open your bum. No, no, no, no. No, no, no. Git al ba Bacaklarını ha. <gülüyor> Eda geliyor. Eda daha boşa çıktı. Bu <gülüyor> şey Herkes edayı korkutmak istemiyordu. <gülüyor> no, no, <no>, no, no. <gülüyor> Herkes edayı korkutmak istemiyordu. Gel. Hakezi daha ipok tuttuğuna da yoksa yoksa daha ya. Tamam şeydir. Ya ha. Oynayacak vallahi bu hasta. Dan Hayır şu. Oh my god. Sit bizlerine him. çok dizlerine çok. On your knee, uh -huh. give your Okay, ah! open your hand. Don't elen, elen. Oh, I oh. believe I oh. can <laughs> <laughs> Oh my God. <laughs> <laughs> Thank you. Maybe, you and me? Tonight, tonight, with me, tonight. Tonight? In my room. My God. Keep your leg up, leg up, leg up, leg up. <gasps> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi ya bu, çok hızlıydı bu abi. Hı? Hayır şeyde görüntü yanımda. Ha o önemli canım. Haha. O da önemli. Flying with together. Yeah. Yeah. Free hand. You can free hand. Free hand. Free hand. yeah. Yok, değil. Oh. Oh. Oh. Oh, ne kon Kırvaç diyorlar verdi. Ya. Şey o iyi çekememiştir de ondan. Evet. Öh. Lı! Elin neler? Hislerim harika ya gerçekten de oradan oraya sürekli uçtuk ki yani. herhalde. Uçuyoruz, iniyoruz. Fotoğrafını çekeyim mi? Ben? Çok eğlenceli. Evet beni hiç çekin. Bir fotoğrafı güzel gözüküyor. <gülüyor> <Çek>. Geç. <gülüyor> Çocuğa da ver de bizi çeksin hazır vaktimiz varken. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. <sao> <gülüyor> Onlar girerken yakalım. Avladın Hadi canım, ağacın neresindeyiz ya? Şaka mı yapıyorsun sen? Neresi bu? Çekiyorsun. Yeah, my cracker. Yeah, I don't know ne cins bir ya? Wow. Çok yüksek ya. Çok seklili ya. Thank you my love. bana <laughs> bak. Evet. <laughs> <laughs> <laughs> Oh my God! Okay. Oh my God! Thank you, brother. Oh. No, no, no, no, no, no. No. Hadi gelsin, thank you so much. Hediye çok komik geldin ya. Şu an Kamala Beach'e geldik. Nasıl Hedoş? Çok güzel, her zamanki gibi güzel bir kumsal var. Beğendin mi? Evet, palmiye ağaçları. Bunlara bayılıyorum zaten. Palmiyeler. Burada yüzebilirsin yazıyor. Şu şekilde büyük bir <gülüyor> Kedinin keyfi yerinde. Şimdi burada masajcılar var. Bakın şöyle çadır açmışlar. millet yatırmışlar, muncuruyorlar. Yanında da Meyve suyu var. Soğuk meyve suları yapıyor. Güzel. Alkollü kokteyller var. Masaj bu şekilde devam ediyor. Mesela işte juicelardan şunlar var. Ben buralarda buralara oturuyorum. Çünkü şey ee, ucuz oluyor. Türkiye'de otursan da bir kıymetli olmuyor. Burada kıymetli oluyor. Yani iyi oluyor. Değiyor. Şimdi e, burasını 20'şer e, 20 lira pardon. Evet yok 20'şer lira verdik. E, iki tane şemsiye ile beraber gölgeli kaldı, Thank you. Thank you. Yerimiz güzel bu şekilde. Eee evet. sana kendi ellerimle mavi bir kokteyl hazırladım babam. Belli elinle yapmasın gibi. Kendim duruyor. şu an çiçekleri topladım. Limonları sıktım ve buzları da kendim soğuttum. Aynen tam öyle gözüküyor. Afiyet olsun. Nasıl tadı? Karpuzu da kendim kestim. Foto nasıl hocam? Hmm, Vallah. Gerçekten topstar. Bakayım. Afet olsun. Çok güzel. Kızları pembe olanlarım abi. Öyleymiş değil mi şey? Oo, o nasıl? Benim bir çok güzel bubblegum. Bu <gülüyor> mu bunlar? Çok güzel. Galiba. Sang som, sang som. Buranın buranın romu. Çok güzel. Değil mi? mu bu? Hadi denize girme zamanı geldi. Millet plajda güzel bir yürüyüşe çıkmış. Dördüncü kadarıyla herkes mutlu. Plajda yürüyüşe çıkmış.